Evet arkadaşlar önce peynir altı suyunun faydalarını kısaca anlatacağız. Daha sonra peynir altı suyunu nasıl elde edeceksiniz peynir yaparken bunun videosunu da çektik. İkinci bölümde de bunu e, göstereceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Peynir altı suyu faydaları. Vücuttaki kal suyum arttırılmasına yardımcı olur. Kemik kuvvetlenmesine destek olur. Kemiklerin daha güçlü olmasına katkı sağlar. Sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak özellikle kabızlık sorununun çözümüne destek olur. Önemli bir protein kaynağıdır. İçildiği ya da sürüldüğü zaman cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı olmasını sağlar, daha az saç dökülmesi için uygundur. Vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcıdır. Antibiyotik özelliği vardır. Kandaki şeker seviyesini düzenler. Ani acıkmaların önüne geçer, zayıflamaya yardımcı olur. Karaciğeri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği vitamin ve minerallerin yardımıyla metabolizmayı güçlendirir. Sinirsel iletimin önemli yardımcılarından olan sodyum ve potasyumu bol miktarda içermesiyle sinir sistemine düzenlenmesine yardımcı olur. A vitamini içermesiyle göz sağlığını korumada yardımcı olur. Göz tansiyonu tedavisinde kullanılabilir. Antioxidan özelliği vardır. Birçok kanser türünün oluşma riskini azaltır. Erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda göğüs ve rahim kanserinin oluşma riskini azalttığı bilinmektedir. Sindirim sistemini destekleyen bakteriler bakımından zengin olmasıyla sindirim sisteminin sağlığını korumada da yardımcıdır. Şişkinlik gibi mide ile ilgili rahatsızlıklarda ve ishal gibi hastalıkları korumada yardımcı olur. Protein bakımından zengin olmasıyla sporcular için önemli bir protein kaynağıdır. Sporcular kas gelişimini desteklemek için peynir altı suyunun toz halini kullanabilirler. Yüksek tansiyona iyi gelmekle birlikte kolesterolü de düşürür. Bu sayede kalp damar sağlığını korumada yardımcı olur. Eklem ve kas ağrılarını azaltır. Metabolizma hızını artırır. Bu özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde kullanabileceği bir beslenme aracı olarak e eklenebilir. Şeker hastalığının tedavisinde kullanılabilir. Karaciğerin sağlığının korunmasında yardımcı olur. Karaciğeri temizlemekte önemli bir rol oynar. Sarılık ve siroz gibi karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir. Vücuttaki mikrobik hastalıklarla mücadelede yardımcı olur. Cilt sağlığını korumuda yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir. Bu özelliği sayesinde kozmetikte ve bebekler için üretilen sabun ve losyonlarda bulunabilir. Şimdi arkadaşlar bu peynir altı suyunu nasıl elde edeceğiz? Şimdi onun videosuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar doğal evde doğal peynir yapımını seyredeceğiz, izleyeceksiniz. Şimdi malzemeleri önce tanıyalım. İlk önce 5 kilo sütümüz var. Sütün özellikle doğal olmasına çok dikkat edelim. Doğal sütümüz var. Sonra ev yoğurdumuz var, bir kase. Bunu da özellikle ev yapımı yoğurdu olması lazım ve bir yemek kaşığı da tuzumuz var. Bunu isteğe göre azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de yalnız e, peynir yapımını daha çok yoğurtla da yapan var Biz de yoğurtla yapacağız limonla da yapabilirsiniz sirkeyle de yapabilirsiniz sonra süzgecimiz var özellikle metal olmasına dikkat edelim bunun da cam olmasına dikkat edelim bir de şöyle bu şekilde bir torbamız var şimdi bunu alıp buna süzeceğiz hep bütün malzemeyi ama tülbentle de yapabilirsiniz Şimdi bu 5 kilo değil mi? Evet. isteğe göre 1 kilodan da yapabilirsiniz. 2 kilodan da yapabilirsiniz. Ona göre malzemeyi azaltacağız. Aynen öyle. Bu süt köyden geldi. Evet. Özellikle zaten köy sütü olmasına çok dikkat edin. Evet. Gezen hayvanların doğal olması evet. lazım. E, bu yoğurt da zaten kendi yaptığımız. Kendi yaptığımız yoğurt. Evet. Şimdi ilk önce ne yapacağız? İlk önce kaynatmayı alacağız ocağımıza. Kaynadıktan sonra bir kase yoğurdumuzu ekliyoruz. Sonra e, bir yemek kaşığı tuzumuzu ekleyeceğiz. Evet. Zaten kaynama aşamasında da göreceksiniz rengini. Özellikle yeşil üzerinde su birikintisi olacak. Ondan sonra ocağın altını kapatıp size göstereceğim. Süzmeyi alacağız. Bu şimdi normal sütten mi yapılıyor yoksa çökmüş sütten mi? Normal süt. Normal süt, evet. evet. Eğer çökmüş sütten kullanırsanız çökelek de yapabilirsiniz. Lor, peynleri Lor peynleri. de olur. Biz her şekilde her şeyimizi değerlendiriyoruz. Tamam şimdi o zaman şimdi biz, alıyoruz. Evet. aynen kaynamayı alacağız sütümüzü. Evet. evet arkadaşlar sütümüz kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen yoğurdumuzu, bir kase olan yoğurdumuzu sütümüzün içine boşaltıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Şimdi arkasından hemen tuzumuzu ekliyoruz. gördüğünüz gibi hemen çökmeye başladı şu şekilde yeşil renkli sıvam al sıvır bir şekilde olacak yeşil rengi alana kadar kaynatıyoruz ister 10 dakika olur 15 dakika olur ama mutlaka renginin yeşil olması lazım sütümüzün iyice dibe çökmesi gerekiyor Az önce de dediğim gibi tuzunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tuz, tuz sevenler var. Tuzlu sevenler var. Ona göre biz az tuzlu sevdiğimiz için ben bir yemek kaşığı tuz koydum. Evet arkadaşlar bakın sütümüz çöktü ve bakın görüyorsunuz kepçenin içerisinde bu şekilde. Diğer işleme geçeceğiz şimdi yeşilimsi bir hale geldi yeşil bir hale geldi bakın. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunu alacağız. Diğer işleme geçeceğiz arkadaşlar. Hiçbir katkı gibi. maddesi yok. Katkı maddesi yok Kesinlikle. evet. Ustamızın söylediği gibi. Çocuklarınızdan rahatlıkla yedirebilirsiniz. Özellikle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sütümüzü ateşten aldık kaynadı çöktü bakın yeşil hale geldi şimdi ne yapıyoruz şimdi e, tülbent şeklinde tülbent de olabilir veya böyle bir hazırladık daha önce bu satılıyor arkadaşlar süzgeç şeklinde ama kumaştan tabi gördüğünüz gibi tülbent de kullanabilirsiniz biz bunu özel olarak temin ettik bu şekilde Gördüğünüz gibi altında zaten süzgeç var, üstünde de bu yine süzgeç görev görüyor. bir gösterelim isterseniz. Altında da süzgeç var. Hayır, şunun altına, şunun altını gösterelim. Bakın süzgeç var. Altta da bakın kabımız var. Süzgecin üstünde de yine kumaş, kumaş pardon tülbent olabilir ya da bu şekilde özel torba, torba olabilir arkadaşlar. Bezden torba diyebiliriz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi kepçeyle alıyoruz. Bu çöken ee, ne diyelim ona peynir alet haline gelecek olan malzemeyi gördüğünüz gibi sıcak arkadaşlar bunu 10 dakika bekletenler de var ama bu daha e, leziz damak tadı olduğu için bu şekilde sıcak yapmak biz her zaman böyle yapıyoruz gördüğünüz gibi bakın duman nasıl tutuyor görüyorsunuz kabın altına suyu çıkıyor arkadaşlar Peynir altı suyu deniyor ona. Şimdi göreceksiniz zaten. Bu peynir altı suyu da çok faydalı arkadaşlar. Onları da ben size söyleyeceğim. Notlarımı aldım. İşte bu şekilde bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aktardık kaba. Kabın fazla taşmadan taşmasını engelleyeceğiz tabii. Çok fazla taşmayacak. Bakın şimdi. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu peynir altı suyu arkadaşlar. Şu gördüğünüz bakın dumanı tutuyor Şimdi bu ne işe yarıyor? Ben hemen size söyleyeyim. Bir kere kalsiyum zengini arkadaşlar. Kalsiyum emilimini artırıyor. Bu nedenle kemik erimesine karşı faydalı arkadaşlar. Antibiyotik etkisi var. Başlık sistemini güçlendirici etkisi var. Top tutma özelliği var. Ayrıca bu hamur işlerine ve ekmek yapımında da bunun su yerine kullanabilirsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda annemiz bunun suyunu poğaça yaparken veya doğal ekmek, evde ekmek yaparken kullanıyordu arkadaşlar. Özellikle sporcular ve çocukların kemik beslenmesinde, kemiklerin güçlenmesine çok faydalı. Bu gördüğünüz su arkadaşlar. altta çıkan su. Bakın şimdi diğer kapımıza da kalanları, tencerenin içinde kalanları koyduk. Bakın. Gördüğünüz gibi. Biraz 2-3 dakika soğumasını bekliyoruz. Bunu koyduktan Ondan sonra. sonra evet. Aynen size... Son olarak işlemini göstereceğim. Nasıl toparlandığını, nasıl peynir haline getirdiğimizi göstereceğim size. Sonrasında da afiyetle yiyeceğiz tabii ki de. Evet arkadaşlar bakın. Bu hale geldi. Peynir altı suyunu tabii attık. onu altındaki suları. Şimdi bunun altında su yok. Ne içe yaradığını, peynir altı suyunun sağlığı faydalarını da söyledik. Şimdi bu hale geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu Peynir üstteki gördüğümüz bu ne deniyordu? Bu şekilde, peyniri. Lor peyniri. Bu şekilde de yiyebiliriz değil, değil mi? Ancak de çökelek olarak da yiyebilirsiniz. Çökelek yiyenler de var. Aynen öyle çökelek diyenler de var. Tamam. Ama biz şimdi normal kalıp şeklinde peyniri yapacağımız için şimdi size göstereceğim. Özellikle sıcak olacak. Sıcak olacak ki birbirini tutması lazım. Peynir halini getiremesi gerekiyor. Kalıp haline gelmesi aynen lazım. Aynen öyle. Şimdi böyle bu şekilde sıcağıyla Şimdi size göstereceğim. Mümkün olduğu kadar hem suyu da çıkacak. Şöyle. Elinizle böyle bu şekilde böyle bastırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hala suyu çıkıyor altına. Yüce suyu çıkacak değil mi? Tabii ki. İsterseniz bunu asabilirsiniz de. Şöyle şu şekilde. Asabileceğiniz bir yer varsa şöyle ben size göstereyim. Ya da üzerine Herhangi bir şekilde bir ağırlık da koyabilirsiniz. Çaydanlık olabilir, su kabı olabilir, bir tencere olabilir. Dolu bir şekilde ağır olsun diye. Aynen. Ağır olup güzel bir şekilde bir kalıbını alsın, yuvarlak olsun diye. Öyle bu şekilde iyice suyunun çıkması gerekiyor. Tabi oradan kıstıkça, boğazını kıstıkça sıkıştırdıkça alta suyu akar. Evet, aynen bu şekilde. Hala tabi ki çok sıcak özellikle sıcak olacak ki birbirini toplaması lazım ama lor peyniri yiyecekseniz hiç bu, bu işlemi yapmanıza gerek yok direkt tabağınıza da koyup yiyebilirsiniz Bunu yapınca ne kadar bekleyecek sabaha kadar bir gece mutlaka beklemesi gerekiyor oda sıcaklığında da olabilir serinli yerde de olabilir Bugün gördüğünüz suyu çıkar. gibi hala peynir altı suyumuz çıkıyor. İşlemimiz bitti sanırım. Evet evet işlemimiz bitti. Bunu asabiliyoruz ya da bu şekilde kıvırıp ağzının üstüne ağır aynen. bir şey koyabiliyoruz. Evet. Evet. Sonra oda sıcaklığında saparla evet. bekletiyoruz. Evet. E olunca zaten kesip göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, türkbent gibi bir bez demiştik biliyorsunuz. Bunun içinde sabaha kadar durdu. Şimdi içinden çıkarıyoruz. Üzerine biz tabii ağırlık koyduk. E, suyu iyice alta çıksın diye. Sabaha kadar durdu bakın. Gördüğünüz gibi rengi niye bu şekilde sarımtırak derseniz, kaymayıyla beraber yaptığımız için, almadan kaymağını yaptığımız için bu şekilde. Gördüğünüz gibi peynirimiz meydana geldi arkadaşlar. Hemen şimdi keselim bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi doğal sütten doğal peyniri yaptık arkadaşlar. İşte bu şekilde. Bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Hepimize afiyet olsun.